İsmim Mehmet, soy ismim Sezgin. Abdullah Mitan Meslek Lisesi'nde okuyorum. Yani parkımızın halini gördüğünüz gibi geçen senelerde öyle yani ölen aralarında derslerimizin boş olduğu zamanlarda gelip oturabiliyorduk. Çıkışlarda servis bekleyebiliyorduk. Şimdi parkın halini gördüğünüz zaman yani bir çöp kovası, bank yani zaman geçirebilecek bir şeyimiz yok. Çöpler hepsi yerde, camlar yerde. Yani bu 5000 nüfusluk şey okul bölgesi. Herkes yani arkadaşlar gelip oturuyor şimdi Farkın halini gördüğünüz zaman yani böyle bir şey imkansız yetkililere sesleniyorum lütfen yani bir çaresinin bulunması lazım. Adım Rıdvan, Demir, Abdülhamit da okuyoruz. Ee, biz önceden burada arkadaşlarla muhabbet edebiliyorduk. Şu an edemiyoruz. Herhangi bir çok kovası bile yok. Ee, yani bir bakım bile yok. Biz buradan Ailelerimiz aynı şekilde oturup konuşabiliyordu. Bak gördüğünüz gibi efendim yani bütün demleri kırmışlar, giriş çıkışı ha. belli değil.